Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout 4'e Osman'ın maceralarına baştan hoş geldiniz. Elinde şu an bir makine görmektesiniz. Şöyle şey yapayım, bu bizim tabancamız, standart tabancamız bu. Şu bizim ikinci tabancamız. Bu yadigar, bu da otorite. Şurada bir mezarlık var. Gidip biraz radyoaktiflerin peşine düşeceğiz yani radyoaktiflerin peşine düşmeyeceğiz de. Bir mezarlık var, mezarlıkta bir gece geçireceğiz biz de. Gece geçirmeyeceğiz. Mezarlığı bir temizleyeceğiz. Ama azıcık... ...johnskent mı mezarlık burası. Şuraya çıkacağım. Şuradaki tepeye çıkacağım. Şuradaki tepeden herkesi indireceğim bakalım. Mezarlıkta kim varsa. Benimle bu mezarlığı birlikte deneyimler misiniz arkadaşlar? Siz kendi mezarlıklarınızı nasıl deneyimliyorsunuz peki? Vahşi hortlak bakın şurada. Oho boy! Efsanevi vardı sizin aranızda. Buraya çıkamazsınız siz. Ah çıkabiliyorlar, çıkabiliyorlar. Hayır hayır, yedek plan. Of of of nasıl da biçlik O sen öl sen öl sen öl sen öl. Of. Parıldayan parıldadı ve herkes öldür resmen ya. Bu parıldaklar fena oluyor ya. Parıldaklar diğer şeyleri, hortlakları canlandırıyor baştan veya canlarını iyileştiriyor şerefsizler. Ama yeni silahlarımızın nasıl da işe yaradığını gördünüz. Hoş büyük bir ihtimalle e, diskround işe yarardı ama Wildwood mezardı. Vahşi orman mezarlığı gibi, yani vahşi ağaç mezarlığı gibi bir anlamı var. Şimdi, burası azıcık ilginç bir yer. Burası azıcık ilginç bir yer çünkü burada bazı şeyler olabiliyor. Şu an olmuyor tabii. Mesela burada neler var? Toplam hack. A, ok, total hack dergisinin bir sayısını buldun. Taret hackleme kaynak kodu ekler. Ok, <gülüyor> koymuşlar. Control taret diye. Okey, parlayan mantarı alalım, red yaparız. Sen desin mavi orkide alalım, psycho yaparız. Burası dergi olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Güzel, güzel, güzel, güzel, ooo daha fazla çiçek. Çiçek toplayalım arkadaşlar, bu dünyada çiçek toplamayacağız da ne yapacağız? Şimdi şöyle bir küçük bir durumumuz var. Biz buralara gireceğiz ama ben buralarla ilgili bazı kötü şeyler hatırlıyorum. Buralarda bir canavar var hala. Biz bu mezarlıkları hallediyoruz ama buralarda hala bir canavar var. Burada bayağı bir, bir mavi orkidi var, onları da toplamış oluruz. Güzel, bayağı bir psycho yapacağız. Sana giremiyoruz zaten. Sana giremiyoruz, kapılar olduğu gibi kapatmışlar. Bu oyundaki mezarlıklar hep böyle creepy oluyor ya. Ve çok iyi yapıyorlar yani, şeyi çok iyi yapıyorlar. Mezarlığın atmosferini, tasarımı falan her şeyini çok iyi kuruyorlar. Ellerine, kollarına sağlık. İyi de kuruyorlar, iyi de biz de şey yapıyoruz buraya. Bakıyoruz. Sen nesin? Göz kafesi. Hocam. Oo, Seni ben mezarından alıyorum ama sizi mezarınızdan of, Mezarlarından topluyorum gerçekten ben bunları ya. Sizi kötü bir şey yapacağım. Kusura bakmayın. Sizi kötü bir şey yapacağım. Kötü şeyler yaptık az önce. Daha da kötü şeyler yapacağız. Yani bu kemiklerle en son nihayetinde bir şey yaptığımız zaman ama sen nesin? Sen nesin? Sen öylece öldün. Mezar taşı başında öldün. Yazık be! Yazık be! Böyle küçük küçük hikayeler işte. Fallout'ı güzel yapan. <gülüyor> Burada bir tane şerefsiz mi şerefsiz canavar var. Gözüm bir yandan onu arıyor. O nerede diye. ve ne zaman ortaya çıkacak diye. Belirli şartlar var böyle onun ortaya çıkması için. Burası ne, nasıl bir yer? Ne burası? Burası herhalde. Şeyin kaldığı bir yer mi? Haylutlar mı kaldı Hayrut görmedik burada. Herhalde mezarcıların kaldığı bir yer. Ben çayımdan bir yudum alayım. Çok geç ben anlardan. Bu arada biraz daha sessiz konuşuyorum. Ee, ses seviyeleri hakkında lütfen yeni yorumlarda belirtirseniz sevinirim. A abi senin sesinin çok az veya çok fazla. Oyun sesi çok az veya çok fazla. Azıcık gıcırtı var. Azıcık ultu var. Azıcık parazit var gibi. Burası mıydı? O sanırım burasıydı. Evet. Evet gördüğünüz gibi burada Çılgınca ritüeller yapılıyor. Wow, Maniakça şeyler dönüyor. Ne abi? Buraya bir şey yani bu. Burası bir altar, böyle bir sunak. Bir kafatasına somuşlar veya artık kafatası nasıl bir şey, figürü temsil ediyorsa. Şerefsiz canavarı burada arada spawnlanmış olabiliriz şu an. Ben bunları toplayacağım. Ne ulan? Ne oldu olmaz önce? Aa, ya yamacı. <gülüyor> ha. Pika, ee, selam evet Pika bu, öyledir. Okey o zaman. Sen çok uğraşmamıza gerek kalmayacak. Aa, bir dakika, ha. Hop. Dur yanlış oldu. <gülüyor> evet. Senin Kolun, bacağın her şeyinde yerinde. Aynen. Sen böyle dur burada. donun da üzerine kalsın. Ama sana verilen çiçekleri şey yapacağım. Buradaki sunağında artık kime sunuyorsa, hangi karanlık e, varlıklara şeyleri sunuyorsan buradaki şeyleri onunla birlikte uyursun rahat rahat. Hadi Valentine gidelim. Okey şerefsiz e, canavar bu değildi. Bu canavar falan değil. Çünkü bir şey değil bu. Böylece, öylece bir yağmaca yani. Bir olayı yok. Gece oldu tam da o canavarı ortaya çıkartmayalık. Bur, bur, burada olduğunu eminim bunun. Buralarda bir yerde olduğunu eminim. Yanlış yere gelmedim yani. Sen diyor sen böylece bir şeysin ha. Ok, tamam. burada oturuyordu herhalde. O güzel yerleri varmış ha. Bu yağmacılar en iyi yerleri kuruyorlar kendilerine. Hadi iyisin ha. İyiydin en azından. Ben seni öldürene kadar. O yine iyisin ha. Seni yine mezarlığa koyduk. İyi yerde yatıyorsun yani. Ay, Buraya bebeğiyle bir gelmiş bir kadın. Büyük bir ihtimalle burada savaşta ölen e, gazileri falan da getiriyorlar. Büyük bir ihtimalle bu kadın da böyle bir şey, e, savaşta ölen şehitleri falan da getiriyorlar bu mezarla. Çünkü savaş durumu vardı Amerika'da. Bombalar düşmeden önce. Allah Allah bombalar neden düştü acaba? Barış hali neden bomba atsınlar? Canavar falan yok. Okey bu güzel bizim için tabii ki güzel ama. Tamam devam. Devam devam devam ederiz biz. Evet orası da öyle bir mezarlıktı. Ee, bir canavar görmeyi bekledim ama her güzel gizem avu gibi canavar göremedik. Wow kara çukur gölü ney ki? <gülüyor> Efsanevi amacımı. Selam ben hayır hayır yok. <gülüyor> Bir sağ kalan. Sık, sık, sık şey... Bas şey, bas bas bas bas. Bir tane daha bas, bir tane daha bas. Şelifsiz şey yaptı. Wow wow wow wow wow Dude dude dude dude dude Just chill. Chill he. Huh? Neredesiniz ulan şerefsizler? Göremiyorum sizi. Güzel saklanmışsınız sanırım. Nereye kaçtı bu şerefsiz? Şerefsiz senin. Bir tane daha var. O nerede? O da sağ kalan. O da tehlikeli aslında. Canı yine fazla. Vur, iyi vur. Oo, 50 kalibre mi eklendi? Eli kalibre neden Bu bir perk bir şey mi? Ne ne bu ya? Bir şeyler eklenip duruyor ha. Hile falan değil yani ben bir şey yapmıyorum. Nerede bu şerefsiz? Nerede öldürdük? Şu tarafta öldürdük herhalde. İkisi, i̇kisi de bu taraftadır herhalde. Gel bakayım ha! Hadi bakalım şöyle güzel bir efsane bir tüfek çıksa. Hadi be! İstediğim şey gelmedi. Çok ağırlık taşıyorum artık. Evet. Evet. Üzerimde çok yük var. bu Hayatta böyle zaten değil mi? Üzerimde hep çok yüksel hissediyorum. Burada balık tutuyormuş. Gel bakalım Nick. Gel. Konuşak, gel. Nick. Heh, Nick, Nick, Nick, Nick! Osman'a bayılıyorum abi ya. Osman'a bayılıyorum, inanılmaz ya. <gülüyor> Post apokaliptik Amerika'da doğalan... Ve o Osman dayımız var, Osman abimiz var, Osman paşamız var. Bir isim yapmış, sahip olduğum isim başkasına ait diyor ama hayır sana ait yani sen sen bu ismine de değerler kattın. Kimse demiyordu ki wow bu adam savaşın öncesinden kalma, hayır onu bana diyorlar. Gizlenmişken yaptığın, yaptığım hasarlar iki buçuk kata kat şey yapıyordu, şimdi üç kat olacak. Bunu da alıyoruz. Hop. Ağzını burnunu kırarım senin, neredesin lan? Şerefsiz! Göster lan kendini. Ben yine... Şerefsiz bak hemen öldü, hemen öldü. <gülüyor> Karşıma akrep falan çıktığı zaman çünkü akrepler gerçekten... Oyunun bir noktasında akrepler falan bizim e, gözlerimizden çeşitli yaşlar ve sıvılar getiriyordu. Böyle güzel bir yerleşimimiz var, ben de mutluyum. Bu yerleşimde size göstermiş olurum, meğer hiç gösteremediysem. dışarıda böyle bir çiftliğimiz var. Şurada topumuz var. Şurada güvenlik noktaları falan var. Şurada iki tane dükkanımız var. Dükkanlar şu an şey değil tabi ki. Şurada bir angusumuz var. Şurada işte insanlar geliyor çalışıyor falan. İçeri giriyorsunuz. Şöyle güzel bir e, mekan kurduk. Şey yaptık yani. E, gördüğünüz gibi bir şeyler falan var burada. Şurada da bir bar var. İnsanlar biraz sonra burada şey yapacak. Gidip uyuyacaklar büyük bir ihtimalle. Barda kalmayacaklar. Bardan ayrılıyorlar. şu an. Okey ben de gidip... İzninizle... Allah aşkına merdiven de boş yapmayın da yukarı çıkın. Tamam, Selam, Nick. Nick, çürüyen ölü angustumuzu nasıl buluyorsun, Nick? Kuşuna gidiyor mu, Nick? Nick! ha şuradaki antenine bir gidelim bakalım, o anten neymiş ne değilmiş. Keşfetmeye devam. Bir de en sonunda bir yere gideceğiz, orada yeni bir canavar olacak. Oradaki canavarın vardı kesin ama yani, şey değil. Ya şerefsiz biliyorum ama gördüm ama sen beni kandırdın mı yani şimdi ben seni gördüm uzaktan. Net bir şekilde şerefsizlik yani bu. He akrep oldu canım ha, oldu mu? Oldu mu? Aldım etinizi de aldım. Sen benim etimi almaya geliyordun bak kim kimin etini aldı ha? Kim kimin etini aldı şu an? Değer zaman duyacağınız bir şey değildir kim kimin etini aldı. Bu, burası neresi abi? Baz istasyonu. Neden her yere radyo koymuşlar onu anlamış değilim. Yani ne yapmaya çalışıyorlarmış burada. Herhalde... Ha, okey burada askerler vardı ve... Şey bulmaya çalışıyorlar da, Herhangi bir yerden frekans bulmaya çalışıyorlar da. Hani kimler hayatta kaldı? Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hani insanlık orada mı hala gibisinden? Savaşın hemen sonrasındaki şeyler bunlar. Ah be, ah be dostum. Şimdi bunu açarım, ama bunu açtığım zaman bir şey olacak. Uyduları ayarla hazır. Uuuu! Teknoloji! <gülüyor> Buraları keşfetmiş oluyoruz böylece. Yani... Heh! Bu çiftçi işte bizim çiftçimiz. Ama artık havalı görünüyor. Selam sen havalı görünüyor musun gerçekten de? Evet. Evet. Öyle. Devam dostum devam. Burayı da böylece keşfedelim ve... <gülüyor> Okey. Um... Okey. Japonluk var burada. Güzel. İyi ki gelmişiz buraya. Askeri bir sığınak. Çok mu zor? Bu asansör çalışmıyor. Acaba şuradan mı çalıştıracağız? Combination. There we go. Hayat. Hayat işte. Yani canavarla kapışacağız derken kastettiğim bu değildi ama bir sürü kemik var. Kemiklerle ne yaptığımızı biliyorsunuz. Kemiklerin ne denli işimize biliyorsunuz. Seni rahatsız ettik ama kusura bakma. Vahşi hortlağı uzaktan hallededim. Anemis. Neden başka birisi? Kim neylesi çık lan ne oluyor? Orada tarıtlar baştan devreye girdi. Okay. Neresi lan? Şerefsiz. Şuna bak. Hocam selam sen giysi ister misin? Hoş gerek yok. Oldukça iyi görünüyorsun zaten. Gözlüğünde var. Aynen her şey çok havalısın. Çünkü bizim ee, sağlayıcılarımız havalıdır. O yüzden. Ya şu şerefsiz. Çık lan oradan. Hayır. Ben sana ne Çıkalım biliyorum. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Şşt! oradan! Çık lan! Hey there. He? He? He? He? Alo! Çık lan oradan! Oğlum çık lan. o benim güç çık benim Neyse tamam böyle bitirelim Ozan sen. Böyle bitirelim Ozan. Neyse <gülüyor> etabıplarım. Ee, bu da işte Osman'la beraber e, yaptığımız başka bir maceraydı. Şöyle oturtacağım Osman izlediğinizle. Güzel bir konuma. Aynen şöyle bir şekilde bitireceğiz bölümü. Ee, evet izlediğiniz için e, teşekkür ederim. Lütfen like'larınızı ve yorumlarınızı unutmayın. Eee... Ben ne diyordum buralarda falan unuttum. açıklamada bir takım başlıklar, isimler var. Lütfen onlara da bir bakın. Oralardan hoşunuza giden şeyler bulabilirsiniz. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, umutlu, keyifli ve huzurlu kalmanız dileğiyle. Bay bay.